Hepiniz tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doghouse diye bir oyun buldum. Onun birinci oyunu bir de ikinci oyunu oynayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi e, bu lan böyle kuzeye benziyor lan bu. Köpeğe benzemiyor ki bu. Neyse işte bu. E, şeye ev yapacağız galiba. Ev mi yapacağız? Eve gireceğim ben. Lan ben hareket ettiriyorum. <gülüyor> Siz don't go inside the house. Do not go inside. Tamam. Lan bir de beni oyundan attı. Lan. Oyunun başında köpek zaten konuşuyormuş, diyor işte ev yapmanız lazım mı falan diyor. Bunu da al. Bunu da al. Seksi bir tane garaja ihtiyacım var diyor. Duydunuz mu? Lan Baltaya aldık bu ağacı da mı indireceğiz lan? Yoo. Buraya mı yapacağız, nereye yapacağız? Ne bakıyorsun? çimento. Şşt. Oppa, hayda, hayda, hayda. The perfect. Dokals. Ya oyun yine kapandı ama ya. Neyse kanıtlamak için hatta bu videomu burada kesmeyeceğim. Belki editlerken kesebilirim de. Normalde bunun part de var. Bölüm 2'si de var. ho bu çalsın ya bak ya gel oh Yo what the fuck Evet şimdi Doghouse 2'deyiz. Normalde Bunda farklı bir video da yapacaktım ama az yapmışken bir video da yapıvereyim dedim. Hem dünün videosunda şey anmamıştım. Night vision falan hem de bunun şey var lan. Yok nailmişsin. Neresi takıcığın? Ne yapın? Bu sefer köpeğimiz var. İçeriye girdiğimizde şey yapmışlar. Ee, garajı açıp, açmam lazım diyor. Hıh. Merhaba. Diden nereye gitti lan bu? O diskonu sona bırakacağım, sona bırakacağım onu. Evet, çok uzun oldu. Ocak niye işte ses çıkartıyormuş? Ocak nerede? Buruş. Ya, ah! Ağaç... Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben bu kadar beklemiyordum. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben bu kadar beklemiyordum. Vallahi çok fena korktum. Ah. Al şunu. Al şunu. Kilit bile koymuşuz. Ama ben kaçmaya çalışmadım ki ne alaka kapıyı kilitledim bir tek ya Allah bu Cık. Al şunu koy Şşş. Sakin Bana Gelme <gülüyor> gelme gelme gelme gelme Ya ne ben orda Gel gel Oh Bak bu sefer atmıyor da Oh bitti lan Tamam bitti Şurada ne var? Şurada bir şey yok O şey sonuna en son yapacağım Müzik listesi var burada. Bıçak, self defense. Dur, burada şey yapabiliriz aslında. Çekiş şadan be. Bir. Biraz seni bir yapalım şöyle. Ondan sonra. Öldün mü? Did you think that will work? Evet. Oh! Bu oldu mu şimdi ya? Gir gel şuraya gel. Kapıyı gitmeyeceğim bakalım şimdi. Hayır. <gülüyor> Hayır ya proteğe gıcıklık yapmayacağız. Ama e, şey var ya bir saniye. <gülüyor> ben şarkı açayım ya. Ne oldu? Som yaptık yoksa. No for you main event. Leonardo talk. Hello everyone, great to be here, what's the deal with Hayır Rüyanlar <gülüyor> e, Kötü haberim var Biz Rüyanlar'ın evini yapmadık Vallahi bak çok iyi hesap hesaplamışlar ha. Ne sal sal şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ne yapacağım ben oğlum ya? Cık. Köpek bir dursana be. lan tekrar bile Saldırma lan dans et Oo Aa Aa Aa 3. paçak 3. paçak hayır hayır hayır Dansen linki. Diğerlerine de Youtube'dan bakmalı mıyız acaba? Hop telefon kilitlendi. İki sonunu öğrendim. Şimdi Devam edebiliriz. Öncelikle Sonları unuttum. Biraz kötü oldu bu ama Nasıl oluydu? Hayır hayır bunu bir daha yapma. bunu bir daha yapmam Şimdi öncelikle bir tane Şimdi size de göstereceğim zaten Yok bu sefer perspektif perspektif yapamadışlar Şunu yapacağız sonra, sonra şunu Sonra şuraya Buradan bırakacağız Heh. Şimdi Biraz beklememiz lazım. Evet. Uu. Bir tane sonumuzu yaptık. Şimdi diğer son ama. Diğer son biraz zor. Değil aslında. Zor. Yaparız. Yaparız lan. Yap yapılır oğlum. Kolay burada kedinin kafasını köpek asmış hadi bak as canlı yapıyorum fakat Tamam yaptık. Gördüğünüz gibi diğer sonda yaptık ve videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakmaya. Kanal. ne boş yapıyorsun be.